Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar Aralık 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yengeç burçları koca bir seneyi artık geride bıraktık ve yılın son ayına giriş yapıyoruz. Özellikle 2022 senesinde e, Akrep Boğa e, hattı sizi gerçekten destekledi. Hayalleriniz, kariyer gelirleriniz, daha büyük kitleye ulaşmak, e, daha geniş sosyal çevrelere hitap etmek gibi konularda etkin bir şekilde çalıştı. Bu noktada kimilerinizin aşk hayatı, kimilerinizin çocuklarla olan durumları süreci biraz yavaşlatmış veya sizi ikilemde bırakmış olabilir ama genel manasıyla aslında yılın sizi desteklediğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ise artık 2023'e hazırlanıyoruz. 2023 yorumlarında bahsettim. Dinlemeyenler varsa oynatma listelerinden burcunu tıklayabilirler. Farklı bir yıl enerjiler değişiyor. Jenerasyon gezegenlerin etkileşimleri değişiyor. Halbuki öyleyken tabii ki gündemlerimiz de 2023 itibariyle değişecek ve e, bu süreçte Tabii ki hepimiz kadarsal e, dönemeşlerden geçiyoruz özellikle hayalleriniz hedefleriniz noktasına artık 2023'ün ilk yarısı e, çok daha belirleyici olacak sevgili Yengeç burçları özellikle 2022 senesinde yaşadıklarınız yorumlarda paylaşırsanız buluşabiliriz konuşabiliriz yorumlardan diye düşünüyorum e, ve Aralık ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak videoyu beğenerek yorumlarınızı paylaşarak alma verme dengesini sağlayıp destek olabilirsiniz yine aşağıdaki linkten Telegram grubumuza katılabilir. Beni Instagram hesaplarımdan takip edebilirsiniz diyerek Aralık ayı yorumlarına geçmek istiyorum. Bir Aralık tarihiyle başlıyoruz. Venüs-Mars karşıtlığı. Venüs 18 derece ay burcunda. Mars 18 derece İkizler burcunda. Ee, Mars uzunca bir süredir İkizler burcunda ve 12. evinizde ciddi anlamda sizi yordu biliyorum. Özellikle yorgunluk, halsizlik, belki bir takım sağlık problemleri, uykusuzluk, bir şekilde adapte olamamak bir türlü o cenderen içerisinden çıkamamak bazen gizli düşmanlıklar bazen gizli dürtüler duygular sizi oldukça hırpaladı. Bu retro hareket devam edecek. 2023'ün ilk ayına kadar devam edecek arkadaşlar biraz daha sabretmek gerekiyor. Zaten sonrasında Mars burcunuza geçecek. Özellikle Mart ayı itibariyle. Venüs Mars karşıtlığı da özellikle gizli bir ilişki gizli bir aşk potansiyelini açığa çıkarabilir tutkularınız arzularınız, içinizde tutamadığınız e, o durumlar her neyse bununla alakalı gelişmeleri tetikleyebilir. Yine çalışma ortamınızdaki e, kadınlar, erkekler, eril, dişil enerji arasındaki diyaloglardan kaynaklı sorunlar e, ortaya çıkabilir. E, varsa ihmal ettiğiniz e, sağlıkla alakalı konular gündeme gelebilir veya parasal anlamda kaybı ulaşabilecek bir takım ani kararlar verme eğiliminde olabilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var. 2 Aralık tarihine geldiğimizde Merkür-Neptün karesi etkin. Merkür 22 derece yay burcunda, Neptün 22 derece balık burcunda. Burada özellikle bu kare görünümle beraber tabii Neptün'ün karelerine artık yavaş yavaş alıştık. Özellikle Mars'la devam eden karesi bizi ciddi anlamda yordu. Şimdi Merkür ile Neptün arasındaki kare biraz algılarımızı bozuyor, düşüncelerimizi karıştırıyor. Ağzımızdan çıkan ve zihnimizden geçen çok da birbirleriyle özdeş olmayabiliyor. Burada Yay burcu sizin haritanızın 6. evini yönetmekte. Dolayısıyla çalışma arkadaşlarınız, çalışma koşullarınız. Bununla beraber baktığımız zaman yeni bir yola girmek istiyorsanız, yeni bir sisteme dahil olmak istiyorsanız hani ben neye inanıyorum, neyi yapmak istiyorum, amacım nedir, hedefim nedir veya bu yeni girmiş olduğum yolda kimler bana destek olabilir gibi konularda kafa karışıklığı var. Özellikle taşınmak, yer değiştirmek, seyahate gitmek gibi temalarda tam bir düzen oturtamama, ne istediğini bilememe, günlük hayata adapte olmakta zorlanma gibi durumlara sebebiyet verebilir, dikkatli olmakta fayda olacaktır. Devam ettiğimizde 4 Aralık'ta Venüs Neptün karesi yine aynı açı tetikliyor. Özellikle yeni bir aşk kısa da bu hani bununla alakalı korkular, kaygılar ön plana çıkabilir veya iş hayatınızda yapacağınız değişimlerin ne derece size hizmet ettiği konusunda netlik olmayabilir. Belirsizlik hakim olabilir. 6 Aralık tarihine geldiğimizde Merkür Jüpiter karesi var. Biraz Aralık ayının ilk haftası açıkçası gerilimle. Merkür 28 derece yay burcundayken Jüpiter de yine 28-29 bandında balık burcunda. Burada özellikle bu yeni yol, yeni bakış açısı ya da öğrendiğiniz, edindiğiniz bilgiyi hayatınıza uyarlama süreciyle alakalı yani birden çok büyük kararlar alabilirsiniz, birden çok büyük konuşabilirsiniz, büyük sözler verebilirsiniz, yeni bir işe giriyorsunuzdur, hallederiz diyebilirsinizdir ama bunlar sonradan sıkıntı yaratabilir. Olumlu veya olumsuz anlamda Merkür-Jüpiter kareleri aşırılıklardan kaçmanın gerekli olduğunu gösteren kare görünümlerdir. Dolayısıyla biraz sakin, <gülüyor> çok büyük hamlelere gerek yok, çok büyük adımlara gerek yok. Olayları gidişatını gözlemleyerek değerlendirmek çok daha önemli olacaktır. Geldik 8 Aralık'a. 8 Aralık'ta İkizler Burcu'nun 16 derecesinde bir dolunay var arkadaşlar. Bu dolunay tabii sizin haritanızın 12. evinde meydana gelecek. Kapalı bir alanda sırtınızda meydana geliyor bu dolunay. Ve dolunay Mars'la kavuşuyor. Retro Mars'la dolunay haritasına baktığımız zaman MC, ÖC noktası ve güneşle tabii ki bir kare e, görünüm oluşturuyor Bu biraz zorlayıcı bir etkileşim özellikle ayın Mars'ın 12'inizde bu dolunay açısına e, işaret etmesi tabi duygusal bir patlamayı da gösterebilir e, çok yoğun duygular olabilir e, gizli duygular ortaya çıkabilir sizin gizli duygularınız vardır karşı tarafın gizli duyguları vardır Bunlar patlayabilir bununla beraber gizli düşmanlıklar ortaya çıkabilir Sağlık sorunlarınız varsa ihmal ediyorsanız bayağıdır size mesaj geliyor ve ihmal ediyorsanız artık bunlar bir şekilde ortaya çıkabilir. Hızlı bir şekilde ortaya çıkabilir. Uzun zamandır sakladığınız bir şey varsa bunu hemen paylaşmak ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. İçinizde böyle tutamadığınız yalan bir ateş olabilir. Bu dolunayla beraber artık bir takım konular netliğe kavuşabilir gibi gözüküyor. Ama aynı zamanda dolunayın satürne güzel bir açısı var. Kova burcunda 8. evinizde yani. Bu şekilde ortaya çıkan sırlar, gizli konular veya işte kendinizden bile sakladığınız belki rahatsızlıklar, takıntılar her neyse bunları çözdükten sonra uzun vadeli adımlar atabileceksiniz. Yeni bir ilişkiye başlıyorsanız uzun vadeli olacaktır. Sağlıkla alakalı bir adım atıyorsanız şifalanacaksınızdır. Belki ameliyatlar, operasyonlar da yine bu süreçte fayda getirecektir açıkçası. Bu etkileri de sağlıyor gökyüzü gündemi. Evet 7 Aralık'ta Merkür oğlak Burcu'na geçmişti ve 10 Aralık tarihinde Venüs'te oğlak Burcu'na geçiyor. Bu biraz tabii 7. ev konularını karşınıza getirecek ilişkiler, yeni bağlantılar kurmak, insanlarla diyalog halinde olmak, biraz daha ilişkileri artık hayatınıza entegre etmeye başlamak gibi temaları tetikleyecek gibi gözüküyor açıkçası süreç. Devam ettiğimizde 14 Aralık tarihinde Güneş Neptün Kalesi var. Yine aslında bu. Merkür'ün, Venüs'ün çalıştırdığı açılarda yay ve balık burcunun 22 derecesinde meydana geliyor. Burada artık o hayal dünyasında yaşamış olduğumuz konu alan her neyse, belki sağlık, belki günlük hayat, belki o yeni girilmesi gereken yol, belki inançlarımız bunlarla alakalı artık gerçeklerin bir şekilde apaçık gün yüzüne çıkacağını gösteren etkileşimler mevcut olacaktır. 18 Aralık tarihine geldiğimizde ise Merkür-Uranüs üçgeni var. Yine 15 derece oğlak ve 15 derece boğa burcunda etkin. Burada tabi özellikle 11. ev, 7. ev kapsamında iş ortaklıkları, evlilikler, yeni birliktelikler, yeni bağlantılar. Karşınıza sürpriz bir biçimde uzun vadeli ortaklar çıkabilir. Yani bir şekilde böyle teklifler alabilirsiniz. Veya siz bir anda böyle bir teklifte bulunurken kendinizi bulabilirsiniz. Yani Merkür-Uranüs üçgeni sizi mutlu edecek, size yoldaşlık edecek insanları hayatınıza çekmenizi sağlayacaktır. Ama bu çok ani bir şekilde de gelişebilir gibi gözüküyor. Açıkçası. Evet, devam ettiğimizde 20 Aralık tarihinde yılın en önemli transiti Jüpiter transiti. Jüpiter artık koç burcuna geçiyor tam anlamıyla Koç burcuna geçiyor arkadaşlar artık Jüpiter'in balık burcu transiti için 12 sene daha beklememiz gerekecek zaten buna dair videolar paylaştım Şimdi ise Jüpiter 2023 senesisi boyunca Koç burcunda ilerleyecek özellikle yılın ilk 6 ayında bu etkiyi saf bir şekilde yaşayacağız şimdi Jüpiter Koç burcunda sizin haritanızın Tepe noktasında 10 evinizde ilerleyecek kariyere dair Hedeflerinize dair, kamusal alandaki statünüze dair önemli şanslar var. Önemli fırsatlar var ama iki seçenek arasında kalmak, birden fazla şeyin peşinden koşturmaya çalışmak, bazen aşırı iyimser olup aşırı kendine güvenerek e, yanlış hamleler yapmak, yanlış seçimler yapmak, gereksiz paralar harcamak, gereksiz özgüven e, sergilemelerinde bulunmak gibi etkileşimler de var. Çünkü yükselenize de kara görünüm yapacak. Yani kendi benliğinizi ortaya koymaya çalışırken, Farklı bir noktaya gitme durumunuz da olabilir. Bu yüzden özellikle e, aşırılıklardan kaçarak karşınıza çıkan kariyer fırsatlarını doğru bir biçimde değerlendirebilmeniz gerekiyor. Bu 6 ay boyunca e, zaten bunları paylaşacağız. Çok daha kapsamlı bir şekilde konuşuruz arkadaşlar. 22 Aralık tarihinde Güneş, Oğlak, Burcu'na geçiyor ve artık ikili ilişkilere tam anlamıyla fokuslanmış vaziyettesiniz. Aynı zamanda 22 Aralık'ta Venüs, Uranüs üçgeni var. Bu da aslında yeni ilişkiler için, gerçekten aniden başlayan yıldırım aşkları için, aniden alınan evlilik kararları için çok etkin çalışacak bir görünüm. 23 Aralık tarihinde ise Oğlak Burcu'nun bir derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. Sevgili yengeçler, evet bu ay yalnız yengeçler sanki yeni bir ilişkiye başlıyor gibiler. Ee, burada tabi Oğlak Burcu'nun bir derecesinde meydana gelen e, bu yeni ayın açıları biraz sert açıkçası. Özellikle Jüpiterle e, bir kare görünümü var ve Vertex'in de etkileşimiyle beraber şunu söyleyebilirim. Buradaki... Bu bağlantı, bu ilişki, bu karar, bu durum her neyse oldukça kadersel. Ee, belki bu noktada geleceğe dair planlamalar noktasında kafa karışıklığı yaratabilecek durumlar vardır. Tam olarak bir yere oturtamıyorsunuzdur. Yeni bir iş anlaşması olabilir. Yeni bir ilişki olabilir. Bir evlilik olabilir. Eşle alakalı bir gündem olabilir. Ama her neyse konu oldukça kadersel ve sizi besleyecek bir adım. Ama yine aşırılıklardan kaçmak gerekiyor arkadaşlar. Yani... E bir ilişki ise de çok büyük anlamlar yükleyip başlamak veya tam anlamıyla reddetmek yanlış olacaktır. Zaten Vertex'in etkisiyle beraber kadarsal süreçlerde deneyimlenecek ve bu bağlantı başlayacak. Yani bir başlangıç var bir derecede meydana gelen bu yeni birlikte. Devam ettiğimizde ayın sonuna geliyoruz. 29 Aralık tarihinde Merkür Retrosu başlıyor. 24 derece Olak Burcu'nda işte bu ilişkiler, evlilikler, partner, ortaklıklar noktasında artık Ocak ayı tam bir sorgulama ayı olacak sizler için. Sevgili Yengeç burçları. yani ne yaptık doğru bir karar mı aldık imzayı attık ama doğru mudur gibi olabilir. Tabii bunun dışında o dönemde size yapılan teklifleri biraz oturayım düşüneyim. Gibi bir süre istediyseniz şayet bu açıdan da çok pozitif çalışacaktır bu retro süreci. Zaten yeni yıla iki kişisel gezegenin retro ile giriyoruz. Hem Mars retro hem Merkür retro. Dolayısıyla aslında 2023'ün ilk ayı 2022'nin değerlendirmesi gibi gözüküyor. Bu arada fırsat bulursak 2022'yi burçlara dair değerlendirmek de önemli olacaktır diye düşünüyorum. Ee, bu konuda e, talepleriniz nasıl olur yani böyle bir video serisi ister misiniz Tabii ki e, zaman yaratmaya çalışacağım bunu da yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar güzel bir ay diliyorum sizlere dinlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olun videoyu beğenin paylaşın arkadaşlar danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji et gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz sevgiler şimdiden güzel seneler hoşçakalın